Bayrak şairi Arif Nihat Asya'nın kaleminden şiir tadında peygamber sevgisi kampanyası başlatıp peygamber efendimize yapılan hakarete peygamber sevgisiyle cevap verelim. Peygamberimize övgünün en güzel örneği, bayrak şairi olarak tanıdığımız merhum Arif Nihat Asya gönül telimizi titreten şiirler yazdı. Tarihimizin muhteşem ve şanlı sayfalarını şiirleştiren Arif Nihat Asya, peygamber sevgisi, bayrak ve vatan kavramlarını ustalıkla şiirlerinde nakış nakış işleyerek gençlerimize milli ve manevi tarih bilinci verdi. Arif Nihat Asya'nın Peygamber Efendimiz'i anmak için kaleme aldığı Dualar ve Aminler Naat şiirinin tamamını birlikte okuyarak Peygamber Efendimiz'e yapılan saldırılara Peygamber sevgisi kampanyası başlatarak cevap verelim. Seccaden kumlardı, devirlerden diyarlardan gelip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 Ayşe'nin gülüydün, ümmetin gözbebeği, göklerin resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin yurdun, yuvan. Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet.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 Bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülür. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebubekir Gidenlerin yüz bin olup dönüşünü destan yap.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 Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler, mübarek akşamdır. Gelin ey fatihalar, yasinler, vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed, yarına iyiliklerle gel, güzelliklerle gel oğulları Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayıszade Osmanlar. Naatını galip yazsın Mevlidini Süleymanlar, sütunları kemerleri kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar.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 Konsun yine pervazlara güvercinler. Huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatiha'lar, Yasinler. Arif Nihat Asya 1904 yılında İstanbul'un Çatalca ilçesi İneceiz köyünde doğdu. Doğum adı Mehmet Arif'tir. Babası Ziver Efendi, annesi Zehra Hanım'dır. Arif Nihat Asya ailesinin tek çocuğuydu. Henüz daha bir aylıkken babasını kaybetmiştir. Bu yüzden yaşamı boyunca babasını hiç tanıyamamış ve görememiştir. Annesi Zehra Hanım eşi vefat ettikten sonra başka bir evlilik yapıp Filistin'e gittiğinden dolayı Arif Nihat Asya akrabalarının yanında yaşamaya başlar. İlkokul eğitimi için Örcünlü köy mektebine başlamıştır. Baba annesinin yanında büyüyen Arif Nihat Asya baba annesi öldükten sonra halasının yanında kalmaya başlamıştır. Hayatı mücadele içinde geçen Arif Nihat Asya Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları'nın acı yenilgilerini yaşamış Osmanlı'nın yıkılışı ve Kurtuluş Savaşı zaferiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna şahitlik yaparak İkinci Dünya Harbi'ni görmüş. Mehmetçiklerin Kore'ye gidişi ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın zaferle sonuçlanmasının mutluluğunu yaşayarak 1975 yılında Ankara'da 71 yaşında vefat etmiştir. Kabri Karşıyaka Mezarlığındadır. Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'yı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Tarihe geçen şu veciz sözlerini dinlerken, ruhu için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. El Fatiha Biz kısık sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Işığı önüne al, yürü! Gölgen arkandan ister gelsin, ister gelmesin. Sen hem yaşamak hem de yaşatmak gücüsün. Gözler kalbin aynasıdır ama sen yine de gözüne kalbini sorma.